Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Squid Game oynuyoruz, başlıyoruz. Aman tanrım, bebek çok kötü oynuyor. İnşallah kötü oluruz. Aa, bu, bunlar ne kadar büyük ya. İnşallah olayım olayım lütfen. Ya, neden player oldum? of ya. Çok kötü bir şans. Squid Game e hoş geldiniz diyor bu. Ne neden vuruyor adam? Vurma lan! Lan vurma! Hey Sesi <gülüyor> <Havalar. gülüyor>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 geçtim görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya diyor. vat o kadar kişi mi öldü abarttı çok abarttı görünüşe göre şeker hoş geldiniz diyor arkadaşlar ben buna çok iyiyim arkadaşlar onu söyleyebilirim en iyi benim buralarda bence ben yapamadığım kurabiye yok ya aa bu çok kolay Kırılmaz. Bitti bile. Ben... Oy, Ay, kaç kişi vuruldu lan? Ben kaç kişi vuruldu? O Yuhama o kadar da kişi vurulmamıştı ya. ya. arkadaşlar, er, sen kendini. Bizim zaten çok iyi olurdu diğerleri yani öldürmek çok iyi olurdu <gülüyor> <gülüyor> ama istediğimiz zaman arkadaşlar öldüremiyoruz sadece kırmızı ışık yanında öldürebiliyoruz ay gelme gelme lan lan gelme gelme lan yani dinlenme vakti gel diyor İnanma vakti geliyor. Tüm önce ama bizi öldürecekler. şu <Gülüyor> koyayım Böyle yapamazdık Şöyle koyayım içine Oha. Görünmüyorum Oy beni göremezler böyle. Arkadaşlar şuraya saklayayım. Şimdi şimdi eğiliyorum. Orada da var. Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar Önceki videoda söyleyeyim Onu söylemeyi unuttum Önceki videoda ee, tam 150 <gülüyor> video. like gelirse devamı gelecek Onu söylemeyi unuttum videoda La la la Hayatta kaldık hayatta kaldık La la Kalkınmıyorsun Hayır, hayır ip çekme olmaz ip çekmedi çok kötüyüm ya ip çekmedi o kadar iyiydi aaa o iyi bu daha iyi bu daha iyi çok hızlı olmam lazım arkadaşlar bundan inşallah suya batmam ve ne diyorum arkadaşlar çok kötü su geliyor alttan ay düşmek bile istemiyorum En başta şu an ben verim. Aa başka bir kişi geçti. Aşağı düşersen çok kötü olur. Sadece yürümem lazım. Yanlış yere gidiyorum. Yanlış yere yürüyorum. Düşmiyorum. ye ye ye ye ye ye. ye. Arkadaşlar şimdi altı inmeyeceğiz. üste gideceğiz. Aa, burası birazcık kötü dermişim. Ama düşecektim az kalsın. Üst tarafa gidiyoruz onu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafta çünkü şey olacak arkadaşlar. Su gelmeye başladı bile. İnşallah gelmez. Atladım. Oy, burada da var. Ay! Oh, hayır! Hayır arkadaşlar, aşağı düştüm Su geliyor, su geliyor. Amanlama, su geliyor. Ama o kadar aşağı düşmedim. En alta düşseydim öldürdüm. hayır arkadaşlar düşecektim az kalsın what no no no düşerim düşerim düşerim düşerim düşmedi hayır geliyor su bastı bile <gülüyor> öldüm ah oh be çok iyiydi arkadaşlar yenilen yok izleyeceğim ya bunu mu izliyorum ben şimdi? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.